Seanslarımızda çalışırken danışanlarımızla çocukluk dönemini konuşma sebeplerimizin başında ilk öğrenmeler geliyor. Yani hepimiz hayatı bir şekilde, hepimiz ortak bir dünyada farklı kültürler aracılığıyla yaşıyoruz. Ancak öğrenmelerimizle dünyayı algılıyoruz. Bravo. Basit bir örnekle anlatalım. Tabii. Hindistan'da ibadet diye ineğe tapıyorlar. Biz ibadette diye ineği kesiyoruz mesela. Böyle uç bir özellik. Öğrenmelerle ve kültürel farklılıklarla oluşuyor. Tabii. Çocukluk dönemi bizim ilk öğrenmelerimizin olduğu, ailemiz, örf adetlerimiz, geleneklerimizin ilk kayıtları olduğu için oradan hayata bakıyoruz bir bakıma. Yaşımız ilerledikçe öğrenme stillerimizin üzerine bir şey ekliyoruz. Ama tohum çocukluk döneminde atılıyor. Yani, tohumu nedenle, çok sağlam atmak lazım. Çok sağlam. Ve verimli toprağa ve bataklığa atmamak lazım. Kesinlikle. O nedenle biz çocukluk dönemi ilk öğrenmelerini karşımızdaki artık yetişkin olmuş, farklı meziyetler kazanmış, meslek edinmiş, başından birçok olay geçip deneyim kazanmış bir insanın olgunluğuyla o kişiyle birlikte dönüp onun çocukluğuna bakıp ilk öğrenmelerini konuşuyoruz. Sevgiyi nasıl öğrenmiş? Öfkeyi nasıl öğrenmiş, güveni nasıl öğrenmiş, insan ilişkileri, toplumuna bakışı, inançları bunların hepsinin kodlarını çocukluk döneminde gidip deşifre edip masaya yatırıp yetişkinlik yeteneklerimizle tekrar organize etmeye çalışıyoruz.